Al köpeğini kovarsanız fayda alacağınız düşmanınızı yanınızdan uzaklaştırırsınız. Al köpeğinin yakaladığı avı görmeniz alacağınız mirası işaret eder. Eğer al av köpeğinin avdan döndüğünü gördüyseniz işle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Şehirde al köpeği görmek de aynı şeyi işaret eder. Rüyada köpeğe dönüştüğünüzü gördüyseniz çevrenize karşı son derece ukala davrandığınızı işaret eder. Eğer rüyanızı bir köpek olarak geziyor ve aniden insana dönüşüyorsanız